İleri geri çalıştırdığımız motoru ileriden geriye, geriden ileriye geçişte işte 10 saniyelik bir bekleme süresi vardı. Az önce bunun mühürlemeli ve top zaman röleri yaptık. Şimdi set ve setli yapacağız. Ee, beyler şunu söyleyeyim. Kumanda mantığından gelen insanlar için yani böyle bir kumanda yapıp işte kontaktörlerle zaman rölesiyle iş yapanlar için mühürlemeli devre kaçırılmazdır. Tamam mı? Yani, mühürleme yaparsın orada işlerini. Ama işi piyasa ortamına aktardığınız zaman size set vs. diye bir komut veriyorsa, bu piyasa problemlerinde oldukça elverişli iş görür. Sizin mesela orada röyütümüzde set vs. yapmayın, mühürleme yapsaydık, devamlı şu soruyu sormamız lazımdı. Acaba işte bu çıkış aktif, bu giriş aktif olup mühürleme bozuldu mu veya bu çıkış aktif olup mühürleme bozuldu mu diye devamlı. Her bir işte giriş veya çıkış aktif olduğunda dönüp onu tekrar, ha yani bir yerden bir mühürlemeyi bozdum mu bozmadım diye düşünmemiz lazım. Ama hani basit olarak çalış dur dediğin bir tane stop veya işte bir stop bir anahtarıyla durdurma işi yaptığın bir stop bir sinir anahtarı veya bir aşağılık numarası ile işte durdurma yaptığın bir startla devreye aldın de şeylerde çözümlerle müyürlemeleri yapabilirsin. bir sıkıntı yok. Ama Hani şart sayını arttığı zaman e, set ve set çözüme gitmek seni problem çözerken rahatlatır. Şimdi aynı soruyu set ve set yapalım. Ne var mı? Start vardı. Tekrar aynı hata yaptım. Bu neydi? Evet, evet. Stop buradayım. Şu anda stop değil. Burada münceyi yapacağım, setleme işlemini yapacağım, evet, evet. tamam mı? Ve set, ve set işlemlerinde de reseti alt satırlara yazmanızda fayda var. Niye reseti alt satırlara yazıyoruz? Piyasi nasıl işliyordu? Üst satırları okuyordu, evet, son iki aşağı iki satıra iki geliyordu. Iki ve aşağı satırdaki değer en son çıkışa atanıyordu. O nedenle reseti aşağı yapmak güvenlik açısından iyiydi. Örneğin butonlar tonlar basılı kaldı. Kim geçerli? Aşağıdaki reseti koyarsanız da reset geçerli. Aşağıya yanlışlıkla set koyacak olursanız set geçerli. Durdurma işlemi yapmakta düşük çekersiniz. Buton ileri gelsin setlesin ileriyi birlik. Başka ne var? Buton geri var. Gelsin setlesin geriye bir bit. Şimdi stop butonum vardı bir de. Stop butonu en iyisi birden durdursun. Resetlesin. Buna q0.0 Örneğin buna q0.1 diyorsak, q0.0 hani buralarda sembol isimle gittim ama 2 bit e, resetleme yapacağım için isim yazdım. ve bunu Ben de ki 2 bit resetlesin. Şimdi stop'a bastığımızda ister 0.0 İleri isterse bir geri hangisi çalışırsa çalışsın 2 bitirden burada ne yapacaktır? Reset edecektir. Yani stoma bastırında hangisi çalışıyorsa Bakmıyor. Tamam mı? Burada yapmam gereken bir şey hani az önce kullandığımız yasaklama kontakları vardı ya bunları yasaklama kontaklarını setin önüne koyuyoruz. Ve setin önüne bir şey koymanın bir anlamı yok. Evet. Önemli olan setin önüne koyacaksınız ki setlenmesi. Bunda ne vardı? Geri. Bunda ne vardı? İlerim. Şimdi Az önce ne yapmıştım? Gelmiştim buraya Top zaman üresini koymuştum. Burada top zaman üresini koymamın bir mantığı yok. Niye? Zaten bu eleman Yani şu satır, Şu satı benim Bu taraf aslında süreli çalışıyor. Onun halinde çalışmıyor. Ama bu top zaman üresini benim o çekişim çalıştığı sürede ne olması lazım? Aktif olması lazım. Öyle değil mi? O zaman burada bunu yapamıyorsam neden? Anladınız mı? Buraya top koyamam çünkü bu satır sadece butona basıldığı sürede çalışıyor. Sürekli enerji gerekiyor. Ama zaman bölümü devamlı devrede kalması lazım. Stopa düşene kadar. O zaman bunu Q0.0 neydi bu? İleriyle i̇leri. ileri gelip T37 top zaman ölüsünü 100 kadar çalıştırmam. Yine Q0.1 özür. Geriye T38 top zaman ölüsünü 100 kadar çalıştırmam evet. lazım. T 38 bunun T37'le de geri DV set gemesine engelliyor. Tamam. Setli, ve setli çözümümüzde bizim buydu.